Ştort ştort yıllar başlardan baş, burada. ruh Bu savaşın başlanacağı ve bitişinin tarihi olmasın takımlar takımlar takımlar takımlar takımlar takımlar